Merhabalar. Türkiye'nin tarih suna ver bildirine karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarih Mızda Tarih .com Haber .com'un haber bildirini başlıyor. Yaklaşık 21'e kadar bu ekranlarda günün erşkan gelişleri için bayaça hızlı yeni bir haber bildirimimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tane çek olursak, sosyal medya tarih haber, Pinterest tarih haber, reklam tarih haber, TikTok tarih haber, Twitter tarih haber, İngiliz tarih haber, yai tarih haber, tamur tarih haber, inşallah tarih haber. Tikvetelet tarik haberleri 10 gram kaybetmiş 08 YouTube tarik haber TV'ye ki Ömer Tarık kanalımızı süper live ile yayınladığımız pandemi süper live kanalımızı tarik haber TV'den bilgilere ulaşabilirsiniz. Diğer, diğer sosyal medya kanalımız. Uf canlı yayına yayınlayın. canlı yayın kanalımız. Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Böyle efendim. Lüke kanalımız. Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilir üçte i̇şte yanda yani kanalımız tarık haber tv'den ulaşabilirsiniz. Twitter'da da gayet de statü sohbet Twitter'da biliyorsunuz sohbet odalar var orada odaki yayınlarımızı takip edebilirsiniz değerli izleyenler şükürüz Non da yayında ister dostlar Non Live kanalımız tarka bert bilden ulaşabilirsiniz. Diğer izlenen Azar yayındayız, yayınladız. Azar kanalımız tarık haber bilden bizi takip etmeyi unutmayın. Efendim bir kolay da yayındayız. Bir kolay kanal. Bizlere ulaşacağız. Haber ülkenimiz başlıyor Değerli dostlar diyoruz Ve ilk haberimize geçiyoruz İlk haberimize geçiyoruz Değerli dostlar İşte anayarları Efendim Şimdi Başkan Erdoğan Akşehir'e Sert yanıt verdi Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktu 10 dakika benimle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyuşturucuyla mücadeleye vurgu geldi. Bizim tabımızda yeri yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'nde yapımı tamamlan projelerin açılışında açıklamalarda bulundu. İYİ başka Genel Başkanı uyuşturucuyla ilgili sözleri ve cevap veren Erdoğan, bizim tabımızda uyuşturucuya yer yok, mücadelemizde sonuna kadar vereceğiz ifadelerini kullandı. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyuşturucuyla mücadeleye vurdu. Bizim kitabımızda yeri yok. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyuşturucuyla mücadeleye vurdu. Bizim kitabımızda yeri yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucuyla ilgili sözlerine de cevap veren Erdoğan, bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Mücadelemizi de sonuna kadar vereceğiz ifadelerini kullandık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen basın yansmanında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gezdiği bölgelerde uyuşturucu sorunu olduğuna dikkat çekmiş ve 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir. Bu ülkenin içine giriyor demektir. Bazıları da görevine yerine getirmiyor demektir. Demek ki bir yerlerde bir bozukluk var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor demişti. Konuşmasında Akşener'e yanıt verip, uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim iktidarımızda ne sunu ne konu uyuşturucuya yer yok. Bunların hepsiyle gerekli mücadeleyi veriyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Kocaeli, Ülkemize en çok katkı sağlayan şehirlerimizin başında geliyor. Kocaeli'nin en büyük zenginliği insanıdır. Ayağımızdaki prangaları birer birer kırarak, sırtımızdaki kamburları atarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına başladık. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yok. Bir ana muhalefet var. Bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan yavru muhalefetten bir tanesi, aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç bilinmek istemezdik. Fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. 20 yıllık iktidarımızda uyuşturucuyla mücadelede biz gerekeni yapmamışız diyor. Hanımefendi önce şunu bileceksin, bizim iktidarımızda ne sunu ne kurum uyuşturucuya yer yoktur. Sen, Talip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Nasıl onu yolda sen konuşuyorsun. Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi veriyoruz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele hepimiz için bilinen bir gerçektir. Sen önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içerisinde sürüp, gruba uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle yol yürüdüğünün farkında mısın? Önce harpini bileceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Mücadelemizi de sonuna kadar vereceğiz. Ama hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün, onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün. Cumhurbaşkanı adayı çıkaramadılar. Türkiye'nin gelişmesinden rahatsızlık duyan, İç ve dış çevrelerin hepsi de ümitlerini 2023'e bağlamışlar. Ekonomideki toparlanma gecikirse milletimizi bu kutlu yürüyüşten vazgeçileceklerini sanıyorlar. Türkiye'nin en güçlü dönemini yaşadığı bir süreçten geçtiğimiz için başka bir sermayeleri yok. Ada kendi aralarında anlaşık bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadılar. Masada altı kişi var, masanın altında da bir tane var. Toplam yedi. Her kafadan bir sesin çıktığı bu Curcuna masasını bir değil birkaç aday çıkaracak kapasitede görüyorum. Bu en kritik döneminde Türkiye'nin önünü kesmek için gösterilen gayretleri biz de izliyoruz. Kocaeli'ne son 20 yılda 73 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Laf üretmiyoruz iş üretiyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı başkanı toplum direksiyonuna Onu haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 20-30'a kadar bu ekranlarda gizmet yer haberimize geçiyoruz. Ev sahip ve kiracılar dikkat yüksek fiyatlar gerilere çekildi balon patladı. 2000'lerin 20.000'e çıkmıştı kirası ödemeden kaçmaya başladılar. balon patladı değerli izleyenler. Pandemine başlayan ve enflasyon oranlarının artmasıyla devam eden kira fiyatlarındaki artış, ilk başta kiracıları mağdur etmiş ve ev sahiplerini mağdur ediyor. Antalya'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra 2000 lira olan kira fiyatlarının 21'ye ulaşmasının ardından bazı yabancılar kandırıldıklarını düşünerek kiralarını ödemeden kaçmaya başladı. Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çal Çağlar, bu yüksek fiyatlar gerilere çekildi ve balon patladı ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Güncel. 2000'den 20.000'e 20 çıkmıştı. Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar. Balon patladı. 2000'den 20.000'e 20 çıkmıştı. Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar. Balon patladı. Pandemiyle başlayan ve enflasyon oranlarının artmasıyla devam eden kira fiyatlarındaki artış ilk başta kiracıları mağdur etmişti, şimdi de ev sahiplerini mağdur ediyor. Antalya'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra 2000 lira olan kira fiyatlarının 20 bine ulaşmasının ardından bazı yabancılar kandırıldıklarını düşünerek kiralarını ödemeden kaçmaya başladı. Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar, bugün yüksek fiyatlar gerilere çekildi ve balon patladı ifadelerini kullandı. Turizm kenti Antalya'da rusya ukrayna savaşı sonrası yabancılara fahiş fiyatlara verilen kiralık evlerde, ödeme sorunu baş gösterdi. Fazla kira ücreti verdiklerini öğrenen yabancılar ya kira vermez ya da indirim beklerken, birçok ev sahibinin mahkemelik olduğunu ifade eden Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağla, 5-6 ayın sonunda bugün yüksek fiyatlar gerilere çekildi. Olması gereken fiyatlara geldiği şu anda ve balon patladı. Adliyelerde hep kiralıklarla ilgili mahkemelerde boğuşunuyor dedi. Kiralar 2 20.000'e 20 e yükselmişti. Pandemi prizinin ardından konuk sıkıntısı yaşanan Antalya'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yaşanan göçle birlikte özellikle sahil bölgelerindeki kira bedelleri astronomik fiyatlara yükseldi. 2-3 olan ev kiraları 20 ile 30 bin TL arasında değişen fiyatlara ulaştı. Başta yerleşik yaşayan yabancılar, Gelen yabancılara fahiş fiyatlardan ya evlerini kiraya verdi ya da aracılık yapıp başka evleri tutmalarını sağladı. Birkaç ay önce çok büyük getirisi olan bu kiralama işi son günlerde ise mağduriyet oluşturmaya başladı. Olması gerekenin 10 katı yüksek fiyattan ev kiraladıklarını öğrenen yabancılar, ya kirasını ödememeye başladığı ya da indirim beklentisi içine girdi. Bazı yabancı kiracıların ise kira bedellerini ödemeden ya şehir değiştirdikleri ya da ülkelerine döndükleri belirtildi. Bu günün karşısında ise çok sayıda ev sahibinin konuyu mahkemeye taşıdıkları öğrenildi. Fiyatlar nasıl arttı? Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar, İsmail Çağlar, Antalya'da son dönemlerde bir bilgi kirliliğinin yaşlandığının altını çizdi. Pandemi döneminde Antalya'da inşaatların durma noktasına gelmesine rağmen kente tüm dünyada göçlerin devam ettiğini belirten Çağlar, dünyada ve Türkiye'de birçok dilden kentimize göç var. Fiyatların başlıca artmasının sebebi arz ve taleptir. Ama maalesef konut yapacak yerlerin azalması, bunun yanında Rusya-Ukrayna savaşından sonra oradaki insanlar Antalya'ya geldi. Buraya yerleştiler ve zenginleri birden fazla ev satın aldı. Aldıkları evleri kendi dilinden, dininden, ırkından insanlara fahiş fiyatlara kiraya verdiler. Bunun sonucunda fiyatlar arttı. Bunu gören Türk vatandaşları da benim ev 2000 TL'ye, Onunki neye 30.000 TL diye diyerek fiyatları arttırdılar dedi. Fiyatlar olması gereken seviyeye geldi ve balon patladı. Fiyatların arttırılmaması noktasında tüm emlakçıları ve mülk sahiplerini uyardıklarını hatırlatan Çağlar, ev sahiplerine yanlış yapıyorsunuz, bu fiyatlar bu kadar olmaz dediğimiz halde fahiş fiyatlara evlerini kiraya verdiler. 5-6 ayın sonunda bu fiyatlar gerilere çekildi. Olması gereken fiyatlara geldi şu anda ve balon patladı. Kısacası şu anda adliyelerde hep kiralıklarla ilgili mahkemelerle boğuşuluyor. Alanya, Manavgat ve bazı ilçelerimizde bunlar var. Yabancıların kiralarını ödemeden gittiklerini, yabancıların ev sahiplerine, siz bizi kandırmışsınız, fiyat bu değilmiş dediklerini ve her yerde bir kavga, ev mahkeme dosyalarının çoğaldığını biliyoruz. Bunu biz zamanında söylemiştik. Eski rakamlarına düşmez ama 4-5-6 bin fiyatlarında evler seyrederdi diye konuştuk. Fiyatların bu şekilde devam edeceğini tahmin ettiklerini ve balonun patladığının altını çizen İsmail Çağlar, uyarılarının gerçeğe dönüşmesinin üzücü olduğunu kaydetti. Kandırıldıklarını öğrendiler. Türk vatandaşlarından önce yurt dışından gelen ülk alan ve burada yerleşik yaşayan yabancıların, vatandaşlarına fahiş fiyat uyguladığını aktaran Çağlar, yerleşik yaşayanlar, savaş bölgesinden gelenleri kandırdık, dolandırdık. Şimdi onlar da öğrendi kandırıldıklarını. Ben 6 ay ödemişim aslında 1-2 senelik fiyat ödemişim, para vermiyorum diyor. Bu durumlar başladı. Aynı apartmanda yan yana olan dairelerin biri 3000 TL'ye, diğeri 30.000 TL'ye kiraya verildi. Bunun bir ortası olması lazımdı. Yabancı kiracılar bunu öğrendi ve durum patladı. Bundan sonra balonun bir daha şişeceğine inanmıyorum. Normal seyrinde yıllardır gittiği gibi gideceğini tahmin ediyorum. Antalya'da fiyatlar çok da aşağı düşmeyecektir, normal seyrinde devam edecektir. Normal bir seviyede gitmesi lazım dedi. Şimdi ev sahipleri mağdur oldu. Ev sahiplerinin bu fahiş kiralar noktasında hep telkinlerde bulunduklarını hatırlatan Çağlar, azı bulmadan çoğu bulamazsın. Bu insanlar birden çoğa tamah edince elindekinden de oldu. Şimdi zorla insanları dışarı çıkaramıyorsunuz. Kiracıların hakları çok şu an, çıkaramayınca mağdur oluyorsunuz. Eskiden kiracıydık. Şimdi ev sahipleri mağdur oldu ama kendileri istedi. Biz bu konuda uyardık. Enflasyona göre olması lazım. 3000 TL'lik evi 30.000 TL'ye verdiler. Yazıktır günahtır. Olacağı belliydi ifadelerine yer verdi. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Van ziyaretinde babacana tepki, dinimize, namusumuza saldıranlarla birliktesiniz. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-30 dakika bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 5 yıllık rüya gerçek oluyor. Kaltasaray'da rota Paris Saint-Germain. Dünya dünyanın bombu konuşacak. Son dakika haberine göre 5 yıllık kayağı gerçek oluyor. Galatasaray'ın uçağı Mario Icardi için kalkıyor. Fenerbahçe'yi reddetmişti. Son dakika haberine göre genişleten Okan Buruk yönetiminde hız, hız kesmene devam eder. Hazıran Galatasaray son günlerde transfer piyasasını adeta sür, e, sürüklese etmiş durumda. Şu an kadar resmiyorlar olarak ismini ismi kadrosuna kalan sarı kırmızılar için bomba bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Mertens ve Toyra ile anlaşmaya sağlayan Aslan bu kez Paris Saint Germain'in Inter'den 50 milyon Euro'ya kadrosuna kattı yıkardığı için devrede işe detay vermiştir. Spor Spor Galatasaray Son dakika spor haberi 5 yıllık hayal gerçek oluyor. Galatasaray'ın uçağına Rolucardi için kalkıyor. Fenerbahçe reyip etmişti. Son dakika spor haberi: 5 yıllık hayal gerçek oluyor. Galatasarayın uçan mavrulucardiği için kalkıyor. Fenerbahçe reydetmişti. Son dakika spor haberi. Yeni. Son dakika spor haberi. Yeni sezon okan Grup yönetiminde hız kesmeden hazırlanan Galatasaray son günlerde transfer piyasasını adeta sırtlase etmişti şu ana kadar resmi olarak altı yeni ismi kadrosuna kat... Son dakika spor haberi. Yeni sezon okan grup yönetiminde hız kesmeden hazırlanan Galatasaray son günlerde transfer piyasasını adeta sürtlese etmiş durumda. Şu ana kadar resmi olarak altı yeni ismi kadrosuna katan Sarı Kırmızı'lılar için bomba bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Mertens ve Torreira ile anlaşma sağlayan Aslan, bu kez Pisp'in in Inter'den 50 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Icardi için devrede. İşte detaylar. Mauro Icardi Yeni sezona hız kesmeden hazırlanan Galatasaray, mutlak şampiyonluk için kadrosuna takviyeler yapmaya devam ederken, şu ana kadar Avrupa'nın Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Seferovic ve Frederik Miksici transferleriyle kadrosunu güçlendirmişti. Mücaz Torreyra ve Reis Mertensi de kısa süre içerisinde açıklaması beklenen Sarı Kırmızılı ekipte transfer bombaları bitmiyor. Sarı Kırmızılılar Yıldız isimleri kadrosuna katarak Dünya Futbolu'nda adından söz ettirmeyi başarırken, Dünya Yıldızı bir isim daha gündeme geldi. Hıcardi Galatasaray'a gelebilir. Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın transfer gündemine dair paylaşımda bulunurken, Fenerbahçe'ye de önerilen ve Ali Koç'un reddettiği Hıcardi, Şimdi Galatasaray'a da önerildi. Erdem Timur bu gece Paris'e uçacak bilgisi geldi satılarını yazdı. Çelikler, bu paylaşımından kısa bir süre sonra ucardi, Galatasaray'a olabilir. Çünkü büyük liglerden isteğinin yok şeklinde ikinci bir paylaşım da yaptı. Beş yıl önce paylaşmıştı. Bu sözlerin ardından, Son olarak Inter'den 50 milyon euro bonservis servis bedeli karşılığında Fransız ekibi Paris Saint Germain'e transfer olan dünyaca ünlü Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Anna Icardi'nin paylaşımı akıllara geldi. Bayan Icardi 2017 yılında kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray formalı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Icardi çiftinin kızının Galatasaray formasıyla verdiği post sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, Sarı-kırmızılı taraftarlı Rejardin'in profilini Joleto Galatasaray yorumlarıyla doldurmuştu. Pisk'te parlayamadı. 2020 yılında 50 milyon euro bon servis bedeliyle Inter'den Paris Saint Germain'e transfer olan 29 yaşındaki golcü, Neymar, Mbappe ve Messi gibi isimlerin bölgesinde kaldık. Pisk'te çıktığı 92 maçta 38-10 asistlik bir performans sergileyen Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İmzayı atıp, ha, <gülüyor> haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20-30'a kadar bu ekran vardıyız ve e, diğer haberimize geçiyoruz. Evet değerli izleyenler diğer haberimize geçiyoruz takip 20.30'a kadar bu ekranlarda sizlere Acımasız saldırdılar değerli izleyen. Yani. Aksaray mevkinde bir tır kenarda duran düğün konvoyundaki araçlara çarptı. Kazadakisi ağır 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ise tır şoförüne de saldırdı. Tır sürücüsü virajlı olduğu için araçları görmediğini söyledi. Dün konvoyunun yolun kenarında durma sebebi ise araçtaki bir kişinin rahatsızlanması olarak gösterildi. de otoyolunun Aksaray mevkisinde bir tır kenarında duran düğün konvoyundaki araçlara çarptı. Kazada ikisi ağır 9 kişi yaralandı. Kazada yaralanmayanlar ise tır şoförüne kemerleriyle saldırdı. Tır sürücüsü virajlı olduğu için araçları görmediğini söyledi. Düğün konvoyunun yolun kenarında durma sebebi ise araçtaki bir kişinin rahatsızlanması olarak gösterildi. Takip et. Aksaray, Ankara, Nide Otoyolu Ortaköy Gişeler yakınlarında yolun sağına park eden düğün konvoyundaki araçlara tırın çarptığı kazada ikisi ağır 9 kişi yaralandı. Bombardaki bazı kişiler kaza sonrası tır sürücüsüne kemerle saldırdı. Aksa, Playda, Ankara, Nide Otoyolu Ortaköy Gişeler yakınlarında yolun sağına park eden dün konvoyundaki araçlara tırın çarptığı kazada ikisi ağır 9 kişi yaralandı. Konvoydaki bazı kişiler kaza sonrası tır sürücüsüne kemerle saldırdı. Kaza saat 16.00 sıralarında Ankara, Nide Otoyolu Ortaköy Gişeler yakınlarında meydana geldi. İsmail Gültekin yönetimindeki telsipliktir. Otoyolun sağına park eden dün konvoyundaki Musa Kayış yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra duramayıp durmuş memiş idaresindeki hafif ticari araca, daha sonra da Samet Memiş'in kullandığı otomobile çarptı. Kazada dün konvoyunda bulunan iki kişi ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada konvoyda bulunan ve kazadan yara almayanlar tır sürücüsüne kemerle saldırdı. Kavgayı bölgede bulunan polis ve jandarma ekipleri ayırdı. Bana saldırmalarının önemi yok. Kazayı anlatan tır sürücüsü İsmail Gültekin, düğün konvoyu yolun kenarına durmuş. Burası bir aşk bu dolayı ben görmedim ve son anda fark ettim. Buruncu araçları sürüp Yakınlarının bana saldırmasının önemi yok. Acıları var, canları yanıyor dedi. konvoyda biri rahatsızlanınca durmuşlar. Dün konvoyundaki kazada yara almadan kurtulan sürücülerden Musa Kayış, kazadan önce annemin tansiyonu, ben de su verip sakinleştirdim. ama araçlara binip devam edeceğimiz zaman tır benim aracıma ve eniştemin ve yeğenimin aracına bir anda çarptı. Biz üç araç arka arkaya düne gidiyorduk. Bizlerin araçlarına tır çarpınca araçlar burada döndü. Nide'den Aksaray'ın Ortaköy ilçesine düğüne gidiyorduk, dedi. Diye konuştu. D.H.A. Bunlar ilgini çekebilir. O haber ürtenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20.30'a kadar ve diğer haberimiz... Tüm çocuğa ilgilendiren karar açıklandı. Fazla mesai hafta tatili prim ikramı. Milyonlarca işçiyi yakında ilgilendiren kararda Yagıtay son noktayı koydu. Haftalık tatil parasını vermeyenin patrona kötü haber geldi. İkramiye prim yakacak yardımı fazla mesai hafta tatili genel tatil gibi alacaklarını da ödemeyecek fazla mesai, hafta tatili, prim, ikramiye tüm çalışanları ilgilendiriyor. Yargıtay son noktayı koydu. Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren kararda Yargıtay son noktayı koydu. Haftalık tatil parasını vermeyen patrona kötü haber geldi. İkrami birim yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacaklarında ödenmemesinin işçiye haklı fesih imkanı verdiğine hükmetti. Bir akadar istasyonunda pompacı olarak çalışan genç, fazla mesai ücretini alamadığı gerekçesiyle noter kanalıyla istifa etti. Tüm görüşmelerine rağmen alacağını alamayan işçi, soluğu iş mahkemesinde aldı. Davalı iş yerinde pompacı olarak çalıştığını, işe alınırken davacıya borç senet imzalatıldığını, fazla mesai alacaklarını talep etmesi üzerinde hakarete uğradığını öne sürdü. Fazla mesai alacaklarının ödenmesi için ihtarname gönderdiğini ve müvekkilinin iş haktini haklı nedenle sonlandırdığını beyanla kıdem tazminatı, yol ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti taleplerinin davalıdan tahsilini talep etti. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Davacı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Davacı bu kararı da temiz edince devreye yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda, işçilerin herhangi bir alacaklarının alamamasının haklı fesil sayılacağı vurgulandı. Kararda, 4857 sayılı iş kanunu 24 IE maddesi uyarınca işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. 4857 sayılı kanunun 24 IE sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, yiyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacaklarında ödenmemesi işçiye haklı fesi imkanı verir. Yukarıda açıklandığı üzere davacının fazla mesai ücreti alacağı bulunup bulunmadığı tespit edildikten sonra, davacının iş sözleşmesini haklı nedenle fesedip etmediği konusunda değerlendirme yapılmalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına Haber rütterimiz devam ediyor yaklaşık 20-30'a kadar değerli isteyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Galatasaray durmuyor. Transfer bitirdi. Taraftar çılgına döndü değerli izleyenler. Galatasaray Bey ne yapıyorsunuz diye soruyoruz. Son dakika haberine göre Galatasaray'da transfer gündemi oldukça yoğun. Birçok yeni ismi kadrosuna katan sarı kırmızı ekip temaslarını sürdürmeye devam eder. Genel olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Bu isimler sarı kırmızı taraftarları mutlu etmişti ki bir bomba daha geldi tarz kırmızı uzun süredir gündemin olan isimler Alexis Sanchez için görüşmeler tekrar başlarken Arda Turan'ın bu transferde önemli rol oynadığı öğreniriz Stop. Stop. Galatasaray son dakika transfer haberi Galatasaray Bey'le yapıyorsunuz transferi Arda bitirdi taraftar çıldırdı Son dakika transfer haberi, Galatasaray Bey'le yapıyorsunuz. Transferi Arda bitirdi, taraftar çıldırdı. Son dakika spor haberi. Galatasaray'da transfer gündemi oldukça yoğun. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı Kırmızılı ekip, temaslarını sürdürmeye devam ederken son olarak Mucas Torreira ve Dries Mertens transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Bu isimler Sarı Kırmızılı taraftarları mutlu etmişti ki bir bomba daha geldi. Sarı Kırmızılı ekibin uzun süredir gündemin olan isimlerden Aleyhis Sancinez için görüşmeler tekrar başlarken, Arda Tuğra'nın bu transferde önemli rol oynadığı öğrenildi. Aleyhis Sancinez Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, yeni sezonda mutlak şampiyonluk için çalışmalarını sürdürürken Sarı Kırmızılılar Ligi, pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalya Spor mücadelesiyle resmen açıyor. Lucas Torreira ve Luis Mertens transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı Kırmızılı ekip, birçok isimle temaslarını sürdürürken, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak üzere. Alex Sancinez. Özellikle 3. bölgeye yeni takviler yapmak isteyen Sarı Kırmızılı ekip, uzun süredir listesinde bulunan ve son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Çivili yıldız futbolcu Alex Sancinez için girişimlerini tekrar hızlandırdı. Anlaşma yakın. Galatasaray'ın bu transferde de mutlu sona ulaşmaya oldukça yakın olduğu, ısrarcı bir politika sergilediği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, gazeteci Ali Naci Küçük konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Arda Turan etkisi. Biliş Mertens ve Hücaz Torreira transferlerinde payı olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan'ın Aleyhis görüşmelerinde de büyük rol oynadığını kaydeden Ar Ali Naci Küçük, Arda Turan Paliscian de Galatasaray'ın çıldığına dönen Galatasaray taraftarı mest olmuş durumda. Sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyadaki tek gündemi transfer olurken, Paliscian gelişmesinin ardından Galatasaray Beyne yapıyorsunuz bu sene mutlak şampiyonuz gibi paylaşımlar yapılmaya başlandı. DMV 10 İmzayı attı, itiraf etti. G Sarayı takip ediyoruz. Slovak maçı sonrası ilkler koptu. Jesus Sarayest. Zarar çok büyük. 8-10. bilden. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Ana haber bültenimiz devam ediyor efendim. Yaklaşık 20 kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Maşa ilk gol geldiği frikikten harika gol attılar değerli dostlar. Ne evet, Demir Grup Sivasspor ilk yarı sonucuna göre 1-0 önde geliyor. ev sahibini Gaziantep Futbol Kulübü Alexander Maxim'in golüyle şu an 1-1 0 önde ilk yarı sonucuna göre Açın canlı anlatımlarında tarikhaber.com'da bulabilirsiniz değerli dostlar ve diğer sosyal hesaplarımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Töğkun direksiyonuna geçti değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yerli otomobili Töğkun direksiyonuna geçti. Cumhurbaşkanı toplum direksiyonuna geçti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yerli otomobili toplum direksiyonuna geçti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'de değer katanlar ödül törenine katıldı Törenin ardından Erdoğan Türkiye'nin yerli otomobili toplum direksiyonuna geçti Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a top Ceosu Gürcan Karakaş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun eşlik etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hollanda'da kral fırtınası 21 dakikada değerli izleyenler bakın ne yaptı? Şov yaptı. Geçmiş sezonun sona ermesiyle birlikte Fransa'daki bir ekibi Lille ile kontratı biten bırakılmaz. Hollanda'daki Avengers takımlarından Fortuna Sprite'in yolunu tutmuştu. Yeni kulübüyle 2 yılı, yılı deviren oyuncu, 3. yıldan tönel olarak sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, Fortuna Sprite forması altında ilk maçında Aj Ajax karşısına çıktı. Hollanda Ligi'nin ilk haftasına Ajax'ı koyduğunda oyuna sonradan giren Burak Yılmaz, attığı gol ve performansıyla adından söz ettiklüsü. Avrupa'dan futbol. Burak Yılmaz, Hollanda'ya çabuk ısındı. Gala gol atmak için 21 dakika yetti. Burak Yılmaz, Hollanda'ya çabuk ısındı. Gala gol atmak için 21 dakika yetti. Geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle birlikte Fransa Ligue bir ekibi ile kontratı biten Burak Yılmaz, Hollanda ligi eredim ise takımlarından Fortuna Stard'ın yolunu tutmuştu. Yeni klubuyla iki yılı oyuncu, 3 yılı antrenör olarak sözleşme imzalayan Yılmaz, Fortuna Sittart forması altında ilk maçını Ajax karşısında çıkarttı. Hollanda Ligi'nin ilk haftasında Ajax konuk eden Sittart'la oyuna sonradan giren Burak Yılmaz, attığı gol ve performansıyla adından söz ettirdi. Burak Yılmaz Geçtiğimiz sezonun bitimiyle birlikte bir kez şampiyonluk sevinci yaşamış olduğu illeden ayrılan ve kariyeri Hollanda Ligi eredimisi takımlarından Fortuna Sittart ile yeni bir sayfa açan Burak Yılmaz, yeni ekibine çabuk ısındı. Hollanda Ligi Eredivise'ye de ilk hafta mücadelesinde Fortuna Sittard, Pacer'ı konuk etti. Fortuna Sittard stadyumunda oynanan müsabaka, Pacer'ın 3-2 Lig sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Kenneth Taylor, 51. dakikada Demine Renssel ve 62. dakikada Brian Rolpe'yi kaydetti. Fortuna Sittard'ın gollerini ise 6. dakikada Floyd Ladon ve 87. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Bu sonucun ardından Ajax Liga 3 puanla başlarken, Fortuna Sittard puansız bir başlangıç yapmış oldu. Burak Yılmaz Fırtınası Fortuna Sittard'ın yeni transferi Burak Yılmaz, karşılaşmaya 66. dakikada Tijani Nusli'nin yerine dahil oldu. Oyuna girer bilmez etkili oyunuyla dikkat çeken Kral Vlakaplı golcü, 87. dakikada kazanılan free topun başına geçti. Yaptığı vuruşlar rakip kaleciyi mağlup eden Yılmaz, Baktığı bolle farkı bile indirdi. Öte yandan Yılmaz'ın tribindeki ailes, bunun ardından büyük bir sevinç yaşadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Vm'ye yolu. Kutlu. Ad haber bürtenimiz devam ediyor yaklaşık 20-30'a kadar. Rus turistlere kötü haber geldi. Vizeleri telkiye girdi. Finlandiya'nın vize politikasını gözden geçirerek Rus vatandaşlarına turist vizesi vermeyi sırlandırabileceği bildirildi. Finlandiya Dışişler Bakanı Pekka Hvertio, ülkesinin Rus vatandaşlarına turist vizesi verme politikasını gözden geçirmeye hazır olduğunu kaydetti. Dünya, Rus turistleri vizecek haber. Vizeleri tehlikeye girdi. Rus turistleri üzecek haber. Vizeleri tehlikeye girdi. Finlandiya'nın, vize politikasını gözden geçirerek Rus vatandaşlarına turist vizesi vermeyi sınırlandırabileceği bildirildi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Halisto ülkesinin Rus vatandaşlarına turist vizesi verme politikasını gözden geçirmeye hazır olduğunu kaydetti. T.D. Valensok Serber'in haberine göre, Helsingin Sanomat gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Pekka Halisto, bakanlığının turist vizesi konusundaki hileyi önlemek için yasal ve etkili olacak modeller aradığını belirtti. Turistlerin vizeleri tehlikeli. Havisto, ülkesinin Rus vatandaşlarına turist vizesi verme politikasını gözden geçirmeye hazır olduğunu kaydetti. Söz konusu vize meselesini bu ayın sonlarında Çekya'da yapılacak Avrupa Birliği, AB, dışişleri İş Bakanlarının olağanüstü toplantısında gündeme getirmeyi planladığını söyleyen Havisto, bu açıkçası dengen sistemi için bir sorun. Örneğin, pek çok kişi Helsinki-Wanta havaalanına diğer sildengen ülkelerinden aldıkları vizelerle geliyor ifadesini kullandı. Avisto, çeşitli düzenlemelerin ardından vizeye gerçekten ihtiyaç duyanlara öncelik verebileceklerini kaydetti. Covid-19 kısıtlamalarının 3 hafta önce kaldırılmasından bu yana Rusya'dan Norveç'e ve Finlandiya'ya seyahatlerde ciddi artış gözleniyor. Avrupa ülkeleri arasında sadece Finlandiya ve Norveç, Rusya'ya doğrudan sınırı olup halen Rus vatandaşlarına turist vizesi veriyor. Baltık ülkeleri ve Polonya özel bir nedeni olmadıkça başvuranları artık vize vermiyor. A Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bürtelimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık 20-30'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bugün bu görüntüye göre dayanmaz Minik Seren'in feci ölümü kahretli değerli izler. Çanakkale'de 2 yaşındaki Seren'in ezilme anı kameralara ambiyan bayn Çanakkale'nin bir köşesinde 2 yaşındaki çocuğun ezilme anı anı kameralara am bayn Haber. Güncel. Çanakkale'de kahreden olan. 2 yaşındaki sevenin ezilme anı kamerada. Çanakkale'de kahreden olan. iki yaşındaki sevenin ezilme anı kamerada. Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun ezilme anı kameraya yansıdı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen olayda, İstiklal Mahallesi Cengiz Topal Caddesi üzerinde postane şubesine giden anne Cemile İbidi, çocuğun seven İbi değil, iki, Bebek arabası içerisinde kaldırımda bıraktı. Küçük çocuk bir süre sonra arabasından inerek yola çıktı. O esnada cadde üzerinde seyretmekte olan araç, seren ibidi'yi fark etmeyerek çarptı. Aracın altında kalan küçük çocuk, kaldırıldığı bir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü Reyhan'ın bir ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Kazanın gerçekleşme anı ise cadde üzerinde bulunan MOBESA kamerasınca kaydedildi. Ya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-30'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Dini, din, dinimize namusumuzu at dedi. Konuşmasının hemen ardından babacına böyle tepki gösterdi değerli izleyenler. <gülüyor> Anziyatine bulunan Babacan'a tepki geldi. Yenimize namusumuza saldıranlarla birliktesiniz dedi. DEVAP Partisi Genel Başkan Ali Babacan ilçe binası açılışı yapmak için Van'ın Ercişçesi'ne gitti. Burada halka hesap eden Babacan, ben buradan Ercişten Erdoğan'a da sesleniyorum, Bahçeli'ye de sesleniyorum dedi. Kürt sorumluluğunu var mı yok mu ifadeleri kullandı. Konuşmasının ardından Babacan tepki gösteren bir vatandaş, İslam'a saldıranlarla birliktesiniz CHP zimniyeti dinimize saldırıyor, namusumuza saldırır ve siz onlarla birliktesiniz, dedi. Haber, haber, güncel. Van ziyaretinde babacığına tepki, dinimize, namusumuza saldıranlarla birliktesiniz. Van ziyaretinde babacığına tepki, dinimizi, namusumuza saldıranlarla birliktesiniz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ilçe binası açılışı yapmak için Van'ın Erciş ilçesine gitti. Burada halka hitap eden Babacan, ben buradan Erciş'ten Erdoğan'a da sesleniyorum, Bahçeli'ye de sesleniyorum. Türk sorunu var mı yok mu, ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Babacan'a tepki gösteren bir vatandaş, İslam'a saldıranlarla birliktesiniz. CHP zihniyeti dinime saldırıyor, namusuma saldırıyor ve siz onlarla birliktesiniz dedi. Partisinin Erciş ilçe başkanlığı binasının açılışına katılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, toplanan kalabalığa hitap etti. Güçlü bir geldiklerini söyleyen Babacan, hızla örgütleniyoruz. Vatandaşlarımızı bizzat dinliyoruz, dinliyoruz, dertliyi dinliyoruz, sıkıntı çekeni dinliyoruz. Sorunları yerinde tespit ediyoruz. 720 ilçede bugün arkadaşlarımız halkın arasında ne olup bitiyorsa haberdar oluyoruz ve çözüm üretiyoruz. Her konuda çözüm üretiyoruz. Her konuda eylem planları açıklıyoruz. Bugüne kadar tam 11 alanda çözüm açıkladık dedi. 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında olduğunu ifade eden Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü. Kadromuzla beraber iyi işler yaptık. 3500 dolarlık milli gelirimizi aldık. 12500 dolara taşıdık. 36 milyar dolarlık ihracatımızı aldık. 132 milyar dolara taşıdık. Merkez Bankası'nın rezervlerini 28 milyardan aldık 136 milyar dolara taşıdık. Döviz kuru artınca motorun, benzin ve gazın fiyatı artıyor. Adanze'ye her şeye zam geliyor. Tarımda biz nasıl çözeceğimizi açıkladık. Çiftçimizin sırtında ağır bir borç yükü var değil mi? Borcun üzerindeki faizi silip atacağız. Borçları donduracağız. İki yıl ödemesiz uzun vade vereceğiz. Tarım desteklerini ekimin dikimin olduğu anda açıklayacağız. Rakamın ne olacağını ve ödemeyi de hasadın olduğu anda yapacağız. Güble maliyetinin yarısını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yem maliyetinin yarısını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Tarıma özel düşük elektrik tarifesi uygulayacağız. Türkiye'nin her yerine gençlerimizin doğduğu topraklarda kalmasını sağlayacağız. Gençlerimizin tarımı, çiftçiliği sevmesini sağlayacağız. Sosyal destekler konusunda ne yapacaklarını da açıkladıklarını belirten Ali Babacan, Devlet vatandaşın ayağına girecek. Vatandaş kapı kapı sosyal destek almak için uğraşmayacak. Her aileye sosyal destek uzmanı görevlendireceğiz. Ülkenin sorunları büyük, gittikçe de büyüyor. Ekonomik sorunlar büyüyor ama ülkenin sorunları sadece ekonomiyle ilgili değil. Ekonominin temelinde ne var? Ekonominin temelinde hukuk, adalet, insan hakları, özgürlükler ve demokrasi var. O temeli sağlam atmazsan, bu binayı ayakta tutamazsın. Türkiye'de şu anda bir Türk sorunu var biliyorsunuz. Bizde içimdeyken ne diyorduk? Türk sorunu var. Bizim de sorunumuz var diyordu. Ben buradan Erciş'ten Erdoğan'a da sesleniyorum. Bahçeli'ye de sesleniyorum. Türk sorunu var mutlu yok mu? Gelin burada Erciş'te bizim Türk vatandaşlarımıza soruyorum. Buradan çağrı yapıyorum. Eşit vatandaşlık temelinde çözeceğiz. Eşit vatandaşlık bu ülkenin her bir vatandaşını devlet aynı samimiyetle kucaklamak zorunda, başka türlü bu ülkenin birliğini ve beraberliği sağlayamazsınız diye konuştu. Vatandaştan babacığına tepki, dinimize, namusumuza saldıranlarla birliktesiniz. Tepkisiyle karşılaştı. Siz dine saldıranlarla birliktesiniz. Siz İslam'a saldıranlarla birliktesiniz. Siz burada... Zilan'da 18.000 insanı katleden CHP zihniyeti ile birliktesiniz. CHP zihniyeti dinime saldırıyor, İslam'a saldırıyor, Namus'uma saldırıyor ve siz onlarla birliktesiniz diye tepki gösterdi. Ali <gülüyor> Babacan, açılışın ardından il merkezine geçti. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mesai'den çıkmıştı. Polis memuruna otomobil arttı. Ödül izlerine bu haberimize birlikte Tarık Haber.com haber bültenesine sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız Haber olan Tarık Haber.com adreslerini yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha zulu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak diyele, iyi akşamlar diyelim hoşçakalın.